Ee, bu maç, burası, Kor şu anda 5-1, 5-1 biz yeniyoruz, ilk, ilk yeri bitmiş, ikinci yere başlıyor, yelekliler biziz, bu benim, şu Emre, kırmızı shortli. Evet abi. Oyun başlıyor, maç başlıyor, ben size tek tek bütün atakları analizleyelim kanka. Gel bunu analizleyelim, analizleyelim. analizleyelim. hatalarımızı okay. bulalım. Tamam mı? Hatalarımızı tamam. bulalım. Ben şu an TFT 6F4 atıyorum. At kanka. Bekle. At kanka. Arkadaşlar neden bunu analizlemek istiyorum? Çünkü biz bu maçı yenildik abi. İlk yarı 5-1. Tamam ben 6F4 iki, dedim. İkinci yarı 6-5 yenildik. Şimdi Emre Hı. kardeşimizi güzel güzel yorumlayalım. Bana Discord yayını açar mısın? Tabii ki. Al kanka. Geldim o. Geldi abi. Tamam. Başarıyorsun abi. Başardım abi. Devam ediyorum buralara. <gülüyor> <gülüyor> İlk hatamız gelişiyor. Güneş aldı topu. Güneş. Aradan beni gördü ama kötü bir pas. Şimdi bir durdurabilir misin Ferit? Tabii ki. Tabii ki. Geri alıyorum. Skor kaç kaç? Skor 5-1 şu anda. Sen ikinci yarıdan itibaren mi izletiyorsun? Evet ikinci yarı. Birinci yarı yok kanka. Tamam. Istedim. İlk yarı ne yaptık? İlk yarı şiir gibi oynadık. Bak ama evet. gerçekten şiir gibi. Barcelona falan der yani. Tamam. Ee, bir şey soracağım sana şimdi düzgünce. Ha. İlk yarının yıldızı kimdi? İlk yarının yıldızı Evne'ydi net. 3 tane tamam. çok güzel şut, şut ve golü vardı. 3'ü uzaktan şuttu değil mi? Aynen öyle. Peki bir şey soracağım. Sen bana biz 5-0 iken 5-1 oldu ya bana ne dedin? Yenileceğiz kanka dedim. Ben de dedim ki evet yenileceğiz. Hayır evet yenileceğiz acına... demedim bu arada. Bir dakika burada acı nasıl şey, şey ne biliyor kanka. musun? Hayır acı nasıl şey ne biliyor musun? Onu söyleyeceğim şimdi evet, sana. Söyle. Burada acı nasıl şey 5-0 iken bir gol yiyip yenileceğiz dememiz ve benim de bundan korkmam. <gülüyor> Anladın ben mi? sana hani dedim böyle ki bir... bak 5-1 oldu dedim ki kanka yenileceğiz bak görürsün dedim. Hadi ya vallahi be, korktu böyle o yüzündeki böyle ifade yok ya falan yaptı yani böyle. Peki sevgili Ben Ferit. de inanıyordun hala yeneceğimize. Peki sen bana ikinci yarının başında biz bir gol daha yedimizde geride oyna dedin mi demedin mi? Dedim. Tamam ben ne yapıyorum şu an? Geride Neredeyim bak ben? Tamam Geri. neredeyim? Tamam karşı takımın atağını bir izleyelim kanka. Bak sen neredesin. Başlayalım. Ama ben hep önde oynuyorum. Tamam başlayalım kanka bir, bir devam yani... ettirelim hadi bakalım. Kanka öndeyim ama. Bak bak rahatlığa bak rahatla. Bak, rahatla. Bir tek sen öndesin kanka. Kankım, defans şey yapmamız lazım. diyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bak en önde ben varım. Güneş Sonat. Ortada, arkada üçlü bir defans yapıyorsunuz zaten. Sonat da geri koşuyor. Şimdi chat'e bir soru sormak istiyorum. Neden takımınızın ilk yarı 3 gol atan oyuncusunu, ileride top taşıyan oyuncusunu defansa yollarsınız da kendiniz en önde oynarsınız? Ben şimdi o sorunun cevabını çok güzel vereceğim emme sana. Birazdan Peki, ataklarımızla. Peki bekliyorum ee, Arkadaşlar ilk yarı Emre 3 şut attı, 3'ü de gol oldu. İkinci yarı toplam şut sayısı 20. Hepsini Emre attı. Hiçbiri gol olmadı. 17 20 tane çıkarsa, bak 20 tane şutum çıkarsa gerçekten kafayı sıyıracağım. Bak <gülüyor> bekliyorum abi. Bekliyorum abi. Ya arkadaşlar Emre haklı Emre haklı diyorsunuz ya. Oğlum ben bak bilgisayar başında oturan, sporla alakası olmayan, doğru düzgün bir hafta sonları sadece halı saha yapan bir adamım. Ben oraya koşarsam oraya koş buraya koş şuraya koş kondisyon var mı sizce dalga mı geçiyorsunuz? Ya, kanka sen demedin kimse mi böyle öyle benim öyle koşamaz ko halı sahada kim, şurada kimse öyle koşmuyor kanka. Ben nasıl koşuyorum kanka izle Lan şimdi. sen niye koşuyorsun sen niye koşuyorsun? Ya Lan, izle bir, beni tarjetta izle kanka bak koşuyorum kanka, yemin ederim koşuyorum. Dribbling atıp şut atıyorsun anladın mı? Dribbling atıp şut atıyorsun. Hep yaptığın ya aynı kanka. şey. Kanka Allah aşkına. Allah aşkına aç başta izlet bekliyorum ben. Şey ben. Ne oldu burada faal mı oldu? Evet Stans sakatlandı gene. Stans da full sakatlanıyor amın akayı. <gülüyor> Toşko baya sert girdi ama Stans'a. Bak burada ah. Kanka zahmet olmuş Ramus'un önüne gelen topu almışsın öyle Ramus Hayır, bakarken Hayır Ramus'un önüne gelen topu değil. Ben geri gelmişim yani sonuçta anladın mı? Hani diyorsun kanka, ya geri zahmet gelmiyor, oldu. Geri... 30 saniye oldu baş başlayalı ilk atak başlayalı. Kanka güneş önde ama. Hadi güneşe peki, Kanka kız. Güneşe ha, kız peki, kanka. Tamam haklısın devam edelim abi. Bu da kim aldı topu? Sonat. Son Sonat. Sonat attı şu an bana yolladı. Neşi görüyorum. Sonat attım tekrardan. ver kaç. Çok güzel oynadık. Sonat da tekrar. Sonat tekrar atmaya çalıştı. Olmadı. Bak, en çok yol kat eden gene benim burada. Ab, burada bir şey oluyor. Dur. Durdu oyn. Fbu yuca çok amana koyup takımda. Ya Efe amına koyayım. Burayı <gülüyor> şimdi aldıralım. <yere gülüyor> evet Efe uygaç olmadan 2 dakika maç yapıyoruz ya. Olayı anlatıyorum. İlk yarı bitiyor. İkinci yarıya başlıyoruz. Biz o kadar farkında değiliz ki. Efe yok. Efe telefonla konuşuyormuş. Eksik başladık. Ya, o kadar farkında değiliz ki Efe'nin bize kattıklarını. Efe geliyor. Burada bir yer. Ne oldu? Fall mı oldu? Niye durdu ama? Evet bir şey oldu kanka orada anlamadım. Orada bana yapıldı fall biliyor musun aslında? Bak. Ha bilmiyorum bir şekilde onlara hep fall yapılıyor. Anlamadım onu ben. Holmes'un bana girişe bak kanka. Holmes var ya aşırı sert oynuyor ha son, son maçlarda. Olan olmuş. Bak bak kanka bak. Bak. Bak görüyor musun girişi? İnanılmaz. İnanılmaz. Burada benim Takımın en etkili oyuncusu. Takımın en etkili oyuncusunu düşürüp kazanmaya çalışıyorlar kanka işte. Sağ taşak mı geçiyorsun ben de? Yok hayır kanka. Direkt <gülüyor> seni işte targıtlamışlar. Ben burada kimi tutuyorum. <gülüyor> Of! Bu güzel pastı. Bak, bunu de, bunu tebriğim de yapıyorum gelip. Gayet kanka, güzel ben pastı. Bak sen, sen gol attığında her seferinde gelip ben seni tebrik etmedim mi? Kanka ben sen pas attığında tebrik ediyorum. Daha ne yapayım işte daha iyi bir şey yapmıyor ben, muyum? Kanka ben de senin her hareketinde tebrik ediyorum. Birbirimizi zaten tebrik etmede bir sıkıntı yaşamıyoruz bence. Evet, alkışlıyoruz birbirimizi. Alkışlıyoruz birbirimizi. Ya, sorun şurada. Birbirimiz yanlış yaptığında <gülüyor> sıkıntılar yaşıyoruz. Sesimi mütlesen abim. Mümkünse kutu açılımı müziği koy. Tamam, tamam. <gülüyor> evet, güneş corner kullanıyor. Ama güzeldi şarkı gidiyordu yani. Evet, burada güneş beni denedi. Ama direk geriye Anladım. koşuyorum bak. Direkt. Topa topu aldık. İkinci yarıda üstüne oynamışız ha. Evet zaten öyle kanka biz nasıl Gerçekten gol yedik be anlamıyorum. Anlamadım ben de ya. Setten dolayı galiba. Emre çekti sola. Holmes'tan güzel bir hareket. Bir şut. Evet. Yani kanka. Nasıl... Ya yani şey diyeceğim. <gülüyor> tamam şuttu. peki. Ama Polpsu bir orada ekmek almaya yolladım. Evet evet o güzeldi. Emre gene aldı. Şimdi arkasını döndü. ikinciyi de çanıladı. Bir şut daha. İki de sıfır. Peki özür dilerim. Buralarda hata alayım. Şunu bir dakika. Evet. <gülüyor> Bunu kabul ettin mi gerçekten? Peki o burada hata mi? alayım. İki kere arka arkaya şut canım, vurmuş. Kanka, Vur daha ya. Bak ben Ama sana bir şey, kanka. Mi? Kanka, bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki vurmalarına ben gram laf etmedim. Hatta İyi oldu yani vurman. Çünkü enti zaten. Dedin, full enti dedin. Kanka çünkü zaten e, ayağın ısınık. 3 tane gol atmışsın karşı kaleye. Ki diğer önceki şutun da kaleci son anda kurtarmış. Denesin abi çocuk. Denesin onda sıkıntı yok. Enti. Devam. Güzel bir pas emreden. Efe Uygaş da. Efe Ramus'a kaptırıyor. Güneş Efe Uygaş anlıyor. maçtan sonra şu haliyle oynamasına rağmen ona pas atmama rağmen bana şey diyordu. Hatırlıyor musun? Çok bencilsin. Evet abi. Bir korner organizasyonu. Evet. Güneş de paslaştı tamam. sonat orada. Ee... Evet. Enisa Enisa Enis burada, burada diyor ki ne yapıyorsun? Öyle korner mi olur diyor. Abi bekleyin diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Enisa öyle durdurur. Öyle korner evet, mi olur? Öyle gol mü olur? Öyle out mu olur? Gol iptali vesaire. <gülüyor> Besti 0i inliyoruz. Kaleci değiştirelim. <gülüyor> <gülüyor> bak onu hatırlatma işte bana. Ha Biz bu arada kalecileri değiştik. Yani 5-1 yeniyorduk, ee, dedik ki Enis dedi ki çok güçsüz oldu böyle şey olduk, dengesiz olduk dedi, kalecileri değiştirelim dedi. Tamam, Şimdi şey 6 haftadır dom alıyoruz hiç dedik mi biz güçsüz olduk diye. Demedik herkese, tamam diyelim boşver ya. Tamam, tamam abi, devam. Devam. Güzel bir orta güzel. geldi, tamam. çok güzel tamam. yükseldi, orada yükselmeme dikkat ettin mi? Çocuğu sakatladın, evet. Ben dokunmadım bile kanka çocuğa. <gülüyor> çocuk mahvoldu kanka burada. Ben hatırlıyorum bu pozisyonu. Bak yükselişime bak. Kanka adama dokunmadı. Aramda 1 <gülüyor> metre var çocuk. Koy. Kanka topu salsa. Hiçbir şey yapamıyorsun bu arada. Timing sıfır. Aa, ne? Kanka. <gülüyor> kanka orada kafayı gömüyorum. Bir dakika bir daha. Öyle bir şey yok. Kafayı gömüyorum orada. Bak izle. Hadi bakalım. Kanka bu gol. Kanka gol. Yükseliş. Bam diye gol. Böyle mi? Ronaldo golü yani anladın mı? Böyle Peki bunun ha. tartışmasına girmiyorum Ferit Bey. Devam. Nete 15. yüklü olsun. Azat çok biliyorsan futbolcu ol ağlama. <gülüyor> Mantıklı. Doğru. Doğru e, geliştir. Eyvallah. E, buraları biraz sarabiliyor muyuz? Buralar şey işte. Evet buralar biraz barışın ağlaması. Ben ilk yardım vesaire yapıyoruz burada. Boş. Hala boş. Çocuk sakat sakat bizden gol yemedi. Ramus çıplak arkadaşlar. Ramus'un çıplak olmasının sebebi kaslarını göstermesi. <gülüyor> bir de geliyor bana. Ha bir de nasıl oynuyorum falan. Diyor. <gülüyor> Deliriyorum maçın ortası falan. Nasıl oynuyorum diyor bana soruyor. <gülüyor> ne diyeyim şimdi ben sana? Evet burada alt atışı kullanılıyor. Enis bana diyor ki şu hareketi görüyorsunuz. Bari outta böyle yapmayın diyor. Yani riskele burada. <gülüyor> <gülüyor> outta bari sal diyor bana. Ben de gid dönüp gidiyorum. Tamam abi at Evet yine uzun top denemesi. En isim Klasik. Stans gene sakatlandı orada. Atayım, bir şekilde top gelsin. Stans kol atsın denemeleri. Toşka'dan sol kanata bir top. Rammus Toşka hala Efe Uygaş'tan bir şeyler ümit ediyor ya ben. Ya helal olsun dedi. Kanka Toşko da boş adam atıyor. Doğru, harbiden boş adam atıyor bu arada. Anladım chat. Kanka. kanka Anladım. Bir şeye dikkatini çekmek istiyorum Emre. Evet, tabii ki. Bekle geliyor. Bak. Bekle şimdi. Bak, Fornax'a iyi bak abi. Şu Fornax ben... Evet. Tamam mı? Çok dikkatli evet, tamam. izle abi, bak, ne yapıyor. Burada konuşmuyoruz ha. Markaj'a bak kanka. Ben nereye gitsem adım adım takip ediyor beni. Full böyle. İnanılmaz. Full böyle kanka full böyle. Bak sonra Evet saldı. başladı. Fornax Efe'ye aldı bak. Efe'ye karar verdi. Evet. Sonat topu taşıdı. Evet, Sonat. Ben hala geride oynuyorum. Çok güzel pas bu arada ama oldu. Güzel olmadı. pas. Ben <gülüyor> sen olsam vurur muydun bu topu? Ee, oradan sonatın olduğu yerden mi? Efe'nin koşuya dikkat et. Bak şimdi Efe'nin koşuya dikkat et. Evet, Efe gerçekten kendini unutturdu. Ama olmuyor. Az daha hızlı koşabilir. Efe böyle hep şey Efe kanka. buraya bu hafta gelmesinin tek sebebi Ne yok. Ben top oynayamıyorum. Beni bir daha çağırmayın demek zaten. <gülüyor> bak evet, gene kademe Gene gerçekten... top kesiyorum. Kanka bak gene defansta bir şeyler yapıyorum hala. Kanka ben de bunu yapıyorum şu an. Gerçekten başarılıydı orada. Top kesmen Topu corner'a göndermen başarılıydı. Eyvallah teşekkür ederim abi. Atak gelişiyor. Holmes'ta topu. Holmes'in mükemmel sol ayağı olmadı. Heray Ramus attı. Ramus Holmes attı. Ve topu kaybettiler. Sonat aldı topu. Atak gelişti meç. Oo. Oh. Oh. Sonata vurdu. Omuz attı Heray. Kendisi sakatlandı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak bak yok oldu. Amınakoy. <gülüyor> Salak ya, Eray bu maçta kendini çok sikti ya. Eray son 3 haftadır sıfır oynuyor kanka zaten. Tamos teşekkürler host için. Çok teşekkürler. Miss Willy, 19 19'un Cenklas'ın, Breaker MH, Fed PUBG'ye geri dön artık ya. işte şu an top. Ee, evet, diyorum güneş diyorum ki burada at artık diyorum. Buramuz, Samus gerçekten. Güneş'te çok güzel bir duvar pası denemesi ama... Topu kaptırdık burada. Evet, Hala defanstayım, dikkatini çekerim. Hala defastayım Stans aldı topu mıknatıs gibi hala ayağında stansın. Ama Kornere vurdu. Şimdi Eray aldı. Eray Ramus'a verdi. Ramus tekrar Eray'a vermek istedi ama kötü bir pas. Çok güzel Şimdi pas. Bu güzel bir atak geliştireceğiz bakalım. Bir pas sonattan. Evet, olur böyle şey. Olur, olur. Olur, olur, olur, olur. olur, olur. <gülüyor> olur. olur kötü böyle top şey. Top kaybı orada. Ramus şey, Stans gene sakatlandı. Yanlış pastan ötürü. Evet, evet Stans geri dönüyor. Out atışını bizim takım yaptı. Ege'de abi. Ege bana veriyor. Emre'ye verdi. Emre topu aldı. Güzel bir sağ kanıtı gördü. Çok güzel açıldı Toşko. Toşko bir şut denedi. Olsun. Güneş de kaldı. Evet, evet. Güneş. Ah Olsun. Güneş be. Olsun. Denenir bunlar. Evet. Güzel bir pas denemesi. <gülüyor> evet. Ferit yürümeye devam ediyor. <gülüyor> evet. Şimdi evet, al, Emre topu. aldı topu. Çalım neler olacak bir çalım çok güzel bir çalım Güzel bir pas bak, bak. Kanka yani şu gol çok olması güzel kanka. kanka Çok güzel oynamışız burada kanka Aa. İnanılmaz kanka İnanılmaz kanka Gerçekten inanılmaz Gerçekten burada güzel oynanmış Güzel bir futbol oynanmış kanka Çok güzel bir çalım kanka, Gerçekten bir Valbuena gibiyim görüyor musun Açığı gördü. Emre bu arada Emre Efe'yi dikkat Efendim. ettin mi Güzel vücudunu koyuyor juroksa bak. Perdeliyor juroksu Kanka Benim adam zekasını sonuna kadar kullanıyor. Gerçekten evet. başarılı. Güzel ama de bir olacak, şut ama olmadı. Bak. Olsun. <gülüyor> evet uzun top. Era'ya geldi. ERA Tekrar basıyorum bak burada. Basıyorum. Ferit bak Gerçekten kaç dakika oldu sevgili Ferit? Neye kanka? İkinci yarı başarı kaç dakika oldu? yaklaşık 10 ya 10 dakika değil ya 5 dakika falan oldu. 10 dakika olmuş. 10 dakika pardon. olmuş. Yani 10 10 dakikadır <gülüyor> bence şu an gayet üretken <gülüyor> oynuyorum. E ee, iyi oynuyorsun şu an gayet. Sıkıntı Peki, yok. teşekkürler.